Günümüz modern toplumunda, izlediğimiz filmlerde ya da okuduğumuz kitap ve dergilerde havalı arabalar kullanıp çok pahalı evlerde oturan insanlarla karşılaşırız. Bunun sonucunda bu insanların yaşadıkları hayatı özenip onlar gibi olmak istemek kaçınılmazdır. Ancak gerçek şu ki daha havalı bir araba belki kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sağlayabilir ama büyük tabloya baktığımızda insanları gerçekte mutlu eden şey bu değildir. İnsanı asıl mutlu eden, istediği şeyleri yapabilme özgürlüğü, ailesiyle birlikte geçirilebiliğine, vaktinin olması, entelektüel anlamda ilginç şeyler yapabilmesi ve tutkularının peşinden gidebilmesidir. Bu yüzden ben paraya hep şu şekilde bakarım. Para bir şeyleri satın almaya yarayan bir araç değil. Deneyimlemek istediğiniz şeylere ulaşma konusunda özgürlük sağlayan bir araçtır. Yani kendinizi paraya göre değil, paranın size sağlayabileceği özgürlüğe göre ayarlayın.